Bugün 3 Mart 2023 Cuma Venüs günündeyiz Yengeç burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Balık burcundaki Neptünle üçgen görünüm yapacak Güçlenen sezgilerle bilinçtaşıyla bağlantılar kurabiliriz Uykular derinleşebilir Rüyalar da çok etkili olabilir maneviyata yönelişler ve tefekkür etmenin sabah erken saatlerde etkisi artabilir Yengeç Burcu'ndaki ay öreden sonraki saatlerde Oğlak Burcu'ndaki Plütonla karşı da açıda olacak Gelecek kaygısı ve endişeler artabileceği için aile yuva güvenlik bakım beslenme barınma gibi alanlardaki hedef ve beklentilerimize odaklanmak duygularımızı kabul etmek sevgi şefkat ve paylaşım enerjilerini yükseltmek faydalı olabilir Ay 17.22'den itibaren kısa bir süre boşlukta ilerleyecek ve 18.15'te Aslan Burcu'na geçecek. Akşam saatlerinde duygusal hassasiyetimiz azalabilir ve daha keyifli, eğlenceli konulara yönelebiliriz. Bugün Merkür balık burcunda ilerlemeye başlıyor Merkür 19 Mart'a kadar balık burcunda ilerleyecek Bu dönemde zihinsel enerjimiz bilinç dışından ve sezgilerimizden daha fazla etkilenebileceği için büyük vizyonlar ve hayallere de odaklanabiliriz. Rasyonel bakış açısından uzaklaşabileceğimiz bu dönemde zaman zaman zihinsel olarak dalgınlık ve kararsızlıklarda etkili olabilir Duygularımız ve geçmiş tecrübelerimiz kararlarımızda etkili olabilir.